Üçer Otogaz'dan herkese merhabalar. Bugün yine bir LPG tekleme şikayetle beraberiz. Aracımız BMW 3.30. LPG'de tekleme şikayeti var. Araçta bir LPG teklidinde otomatikman herkesin aklına gelen şey LPG enjektörü. Bizim de aklımız bu şekilde gelmişti. Enjektörü durdu işlemde sıkıntının gitmediğini gördük. İşi araştırdığımızda motor, motorcuya girmiş araç motorla ilgili birkaç işlem yapılmış. Manifold sökülmüş. Manifold sökülüp takılma işleminde araçta sallama var. Sallamaları manifoldun arasına sıkıştırmışlar. Bundan dolayı araçta bir emiş yok. Yakıt manifoldun içeriye girmiyor. İki enjektör çalışıyor. Sadece dört enjektör kapalı. Bu tamamıyla mekanikle alakalı bir sıkıntı olmuş. Manifold sökülüp takıldığında takılırken çok dikkat edilmemiş bu konuya. Bundan kaynaklı olarak enjektör hortumları manifoldun arasına kıstırmışlar. Benzinle alakalı şöyle bir şikayet oluyor. Araya hortumlar sıkıştığı için... Araç manifolda hava alıyor ve benzinde rulantı sallama şikayeti olmuş oluyor. Biz aracın problemini gördük. Müdahalesini yapıyoruz şu an. Manifold söküyoruz. Manifold söktükten sonra sallamanın mecburen değişir. Çünkü hortumlar tamamıyla sıkıştırılmış araya artık hava gitmeyecek seviyede. Manifold Manifol sökümüşlerini tamamladıktan sonra enjitör hortumlarını takacağız. Aracımızı gazla çalıştıracağız. Müşterimize teslim edeceğiz. Bu ve benzer şikayetleriniz olursa lütfen bizlere ulaşın. Bizlere sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.